kaldı her zaman. Ama eşim için öyle değil tabii. Ee, onun işi birinci planda, biz ikinci planda, aile ikinci planda. Ee, onu kötülemek istemiyorum ama genellikle öyle oluyor. İkinci bir e, sorun da kadınların çalışma tarzı biraz daha değişik. Ee, kadınlar bence çok daha yaratıcı düşünüyorlar. Çok daha değişik.